Şimdi, depresyondaki bir kişi daha evet. çok nasıl bir sanat veya resim ortaya koyuyor? Çok Hiç farklı. böyle bir hatıranız oldu mu? Tabii çok farklı. Şöyle bir şey anlatabilirim bu konuyla ilgili. Depresyondaki bir bayan kendini kuyuda olduğunu söyledi. Interesan. Ben de onun üzerine o kuyuyu bana çizmesini rica ettim. Büyük format zaten hazır orada atölyede büyük format bir kağıda kuyuyu ya, çizdi. Çizdikten sonra kendisine şöyle bir soru sordum siz neredesiniz kuyunun içindeyim dedi. Kuyunun içindeyseniz nasıl çıkacaksınız oradan öncelikle pardon şey sordum yukarıda ne var yukarıda güneş var dedi İçerisi nasıl Taranlık. Evet. Ee, nasıl çıkacaksınız ee, ben dedi burada bir e, merdiven düşündü o anda e, merdiven çizdi önce yoktu o merdiven yoktu, bakın ne kadar önemli ya, bir şey ya. oradaki o merdiveni çizince bakın dedim siz istediğiniz zaman o merdivenden aşağı iniyorsunuz ya. o karanlığı seçiyorsunuz neyi seçersiniz şu anda dedim güneşi mi yoksa karanlığı mı ve onun üzerine tabii ki e, güneş dedi. Ve e, o günü dedim ki sizinle bugün seansımız burada bitiyor. Ve siz güneşe e, kendi o merdivenden çıktınız. Ve bundan sonra da e, inanıyorum e, o güneşi hiç kay kaybetmemek için de e, koru korumak için de her şey yapacaksınız. Öyle bir hat hatıram var ya, ve ha, çok ha. sevdiğim çok e, güzel bir hatıram.